Merhaba arı severler. Her aracının arı besleme sırasında kendine göre tecrübeleri vardır. Maalesef bizler arının doğasına aykırı bir şekilde arı kolonilerimizi doğasından uzak olarak dikey mimariye zorlayarak çoğalmaya zorluyoruz. Bütün canlılar gibi bahar aylarında arı kolonileri de çoğalmaya nesillerini devam ettirmeye odaklı olduklarından dolayı ana arı daha fazla yavru atarak koloninin geleceği için çoğalma içgüdüsüyle bütün çıtalara yavru dolduruyor. Bizler fenli da genelde 10 çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçeveler dolduktan sonra kat atma dediğimiz olayı gerçekleştirmek için mevcut kovanımızın yani kıştan ilk bahara çıkan kovanımızı kuluçkalık olarak kullanmak için bunun üzerine tekrar bir kovan koymak suretiyle bir 10 çıta daha ekliyoruz. Bu katı eklememizin sebebi koloniye daha çok yer açmak daha güzel gelişimini sağlamak amacıyla. Ancak Karadeniz gibi bir yerde arı beslemesi yapıyorsanız bu durum biraz daha zor. Çünkü ballığın üzerine tam bir kat atıp 10 çıta koyduğunuz zaman bu kısa zamanda Mayıs ayı sonunu bulmadan doluyor. Bal akım zamanı da Haziran ayı içerisinde olduğu için arı tekrar yere ihtiyaç duyuyor. Mayıs ayında tekrardan bir kat koymuş olsanız aranıza bu sefer çok fazla yer açmış oluyorsunuz. Bu nedenle biz yarım kat dediğimiz ballıkları arılarınıza vermek zorunda kalıyoruz. Bunun da sebebi dediğim gibi Karadeniz gibi bir yerde arı besliyorsanız havalar sürekli yağışlı gidiyorsa 3 katlı bir koloni elde etmeniz çok zor. Bu nedenle arınıza yer açmak için yarım ballık ve bahardan çıkan katınızı kuluçkalık olarak kullanıp en son üste 10 çıtalı olan tam katınızı ballık olarak kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Arı kolonilerimizi bu şekilde dikey mimariye zorlayarak doğasına aykırı bir şekilde petek örmeye zorluyoruz. Biz biraz daha işlerin ticari kısmından farklı olarak arge kısmında yani araştırma geliştirme çabasında olduğumuz için kendimize göre araştırmalar yaptık. Yatay kovanlarda arıların gelişiminin doğasına daha uygun daha verimli olacağı kanaatine vardığımız için büyük olum deniz boranın da el atmasıyla kendimize bir yatay kovan yapmaya karar verdik. Aslında kovanımız güzel oldu. Ancak kullanmaya başladıkça tecrübe ettikçe nerede hata yaptığımızı gördük. Mesela biz yaptığımız yatay kovanımızda arı giriş deliğini sağ baş taraftan açtık. İlk hatamız buydu. Arı kolonimizi yine aynı şekilde yana doğru çoğalmaya zorladık yani doğasına aykırı bir şekilde dikey mimaride dediğimiz katlı kovanlarda olduğu gibi. Ancak doğada kendi başına bulduğunuz arı kolonileri ortadan petek örerek yanlara doğru yayılarak gelişimini sürdürmekte. Bir kovanda sağ baştan ve sol baştan 1-2-3 veya 4 çerçeveler genelde bal ve polen deposu olarak kullanılmakta. Ortadaki çıtalar yavru alanı olarak kullanılmakta çünkü arılar kendi doğasında ortadan yanlara doğru genişlemekte. Ancak biz anlattığım şekilde fenli kovanlarımızda arılarımızı dikey mimariye zorlayarak aslında doğasına karşı gelmesini istiyoruz. Bunun için yatay kovanlar arı besleme açısından yani arının doğasında olduğu gibi ortadan yanlara doğru genişleterek koloninin orta kısmını kuluçka alanı olarak kullanması ve bunun haricinde kalan yeri de ballık olarak kullanması açısından arının doğasına daha uygun bir kovan sistemi. Ancak yatay kovan yaptığımız videomuzu paylaştıktan sonra bunu daha önce tecrübe eden daha önce kullanan arkadaşların da uyarıları ile biz bu yılki yeni yapacağımız yatay kovanımızın giriş deliğini ortadan daha geniş açarak arılarımızı doğasında olduğu gibi ortadan yanlara doğru çoğaltmayı amaçlıyoruz. Umarım bu yaptığımız kovan arılarımızın doğasına daha uygun olacak ve arılarımız daha güzel bir gelişim sağlayacak. Şu an ağaçlarını hazırlaması aşamasındayız. Ağaçlarını hazırladığımızda yeni yaptığımız yatay kovanımızın videosunu yine kanalımızda paylaşacağız. Arı işi tamamen tecrübe işi yaptıkça hatalarınızı görüyor gördükçe tecrübe ediyorsunuz. Yatay kovan ile bu yıl eminim bize çok faydalı bir şekilde arının doğasına uygun olarak ortadan kenarlara doğru gelişim sağlama imkanı verdiğimizde daha fazla verim vereceğini ve arılarımızın daha çok rahat edeceğine inanıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.